Gelecek Bilimde hoş geldiniz. Ben Cevdet Acar Soy. Gelecek Bilimde bir bilim iletişim platformu efendim. YouTube'da ve Twitch'te içeriklerimizi bulabilirsiniz. Podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Gönüllerimizden biri olmak, diğer yazılarımızı okumak, popüler bilimle ilgili yazılarımızı okumak e, ve diğer farklı mecralardaki linklerimize ulaşmak için e, Gelecek Bilim'de net adresini takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yayınlarda bahsettiğimiz konuların. Kaynaklarını, kullandığımız İngilizce kelimeleri ve tavsiye ettiğimiz kitapları da bulabileceğiniz linkleri yine aşağıda e, video açıklamasında bulabilirsiniz. Şimdi Nobel yayınlarımıza devam ediyoruz. Nobel'in ne olduğunu, neden Nobel ödülü olduğunu, Alfred Nobel'in kim olduğunu o süreci anlattık. Az bilinen bazı bilgilerle birlikte. E, izlemediyseniz o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Nobel Fizik Ödülü'nden bahsetti 2020'nin ve geldik 2020 Nobel Kimya Ödülü'ne. Şimdi 2020 Nobel Kimya Ödülü'nün Anonsunu, açıklamasını e, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamayı birlikte izleyeceğiz sizle ve anlamaya çalışacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeden istiyorsanız başlayalım bakalım. Bu senenin ödülü alanları Emanuelle Charpentier e, ya da doğru okumuyorum bilmiyorum Jennifer e, Dodna e, aldı. Şimdi bu açıklamayı dinleyelim. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi bugün... Karar verdi ki 2020 Nobel Kimya, Türkiye, Kimya Ödülünü birlikte Emanuel Schapintier ve Jennifer Doudna'ya ve verdi. verdi. Ne için? Genom editleme, genom düzenlemek için bir metot geliştirdiler. Genom düzenleme metodunu icat ettikleri, geliştirdikleri için. Şimdi burada şeyi anlatıyor, İsveççesini söylüyor yine. Şimdi bu kişilerin şeyine bakalım birazcık, ee, arka planlarına, nerelerde ne eğitim almışlar, nasıl, nerede doğmuşlar. Resimlerini görüyoruz. Emmanuel Charpentier Fransa'da doğmuş. 1968'de doğmuş, Pasteur Enstitüsü'nden almış doktorasını, Max Planck e, Patojen Bilimi Ünitesinin yöneticisi Max Planck Enstitüsü'nde Berlin'de İsvi, İsveç'te Umeå Üniversitesi'nde çalışırken bu e, buluşu yaptı. Jennifer Doudna'ya gelelim. Washington DC'de doğmuş 64 yılında. Harvard Tıp Fakültesi'nden doktorasını almış. California Berkeley'de, UCLA galiba Berkeley'de. Aynen bir de Harvard, Harvard Medical Institute'de de bir araştırmacı olarak çalışıyor. Size dün söylediğim gibi bir öncekinde de söyledik. 10 Aralık'ta genelde seremoni yapılıyordu. O seremonide çağrılıyorlardı ve işte madalyasını, diplomasını, parayı falan o zaman veriliyordu ödüller. Bu sene öyle bir şey olmayacak. Koronadan ötürü seneye veya başka hangi sene artık bir daha yaptığımızda çağırmadıklarımızı gene çağıracağız. O zaman vereceğiz diyor özetle. Şimdi gelelim kimya komitesi. Komiteler ödülü veriyor ya fizik komitesinin başkanı vardı. Şimdi kimya komitesinin başkanı. Ee, bize daha detaylı anlatsın. Neden genom edit editleme düzenleme yöntemi? Nasıl bir yöntem? Ve e, Nobel niye Nobel verilecek? Hani niye önemli bir buluş bu? Onu anlatsın bize. Peni Lavitons like uh, Nobel... bir şey bir şey dedi anlayamadım soyadını. <gülüyor> Kimya komitesinin den e, bize kim bu ödülün detaylarını anlatsın. I'm so Ha, Vitung Staff Shade'im şu kadınladı. <gülüyor> bu yıllık yılın ödülü için çok e, heyecanlıyım. Fantastik bir ödül ol, oldu. İki tane inanılmaz ödül alan kişi Şimdi bu ödülü anlamamız için, bu buluşun önemini anlamamız için büyükten küçüğe doğru sizi büyük skaladan küçüğe götüreceğim. <gülüyor> Bizim bildiğimiz hayat gözümüze görünen bir hayat. İşte mesela insan bir trilyonlarca hücreden oluşuyor ve bütün hücrelerde olsa çok küçük herhangi bir hücre. Her hücrede genetik materyalimiz var, DNA'mız var. DNA bir ip gibi, iplikçik gibi ince ve uzun. Ve bunları, e, bunların yapı taşları var, bazlar var. Hatırlar mısınız? Adenin, guanin, timin, stözin falan onlar. Her e, hücredeki DNA 6 milyon milyar galiba. 6 milyar sen, milyon, milyar, 6 milyar e, baz içeriyor. Ve bunları bir sırayla diziliyorlar. Buna kod diyoruz, yaşamın kodu diyoruz. Bu kodlardan e, her hücrede ton, e, binlerce protein imal edilebiliyor okunarak. Ve e, vücudumuzun birçok işlevi çalışıyor. Immanuel Charpentier ve Jennifer Doudna bu yılın ödül alanları çok güzel, elegant bir çözüm buldular. Kas 9 bakterisiyle, şey, enzimiyle sanırım çalışan ve e, editlemeye yarayan bunlara biz genetik makaslar diyoruz başlıkta da söylediğim gibi DNA e, iplikçiğini DNA dizilimini istediğimiz bir noktada ama sadece o noktadan kesebiliyor position, uh, among all the of diğer bütün bazlar arasında istediğimiz yerden kesebilme And yeteneğimiz DNA'yı ve bizim okay. bu yaşamla ilgili bilimleri tamamen devrimsel olarak değiştirdi şu anda genomları istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Eskiden çok zor ve imkansız olan bir süreçti bu. Bugün CRISPR-Cas9 tekniği çok biyokimyada ve moleküler biyolojide çok kullanılan bir yöntem haline geldi. Ve e, şeylerde de kullanılıyor. E, e, İki şeylerin, bitkilerin döllenmesinde ve yetiştirilmesinde kullanılıyor. İnsan hastalıklarında da kullanılıyor. Genetik makaslar sadece 8 yıl önce keşfedildi. Ama hala hep deriz işte, anlattım ya, benefit humankind greatly. Yani öyle bir şey bulacak ki tüm insanlığın yararını olacak. Hala 8 yıl önce keşfedilmiş. Ama tüm insanlığın yararına şu anda bile kullanılıyor. Bunun Bu kimyasal e, aracın ne yapabileceğine ilgili sınırımız sadece hayal gücü. Gözlerimizi göremiyoruz, çok küçük. Ama gelecekte kullanılabilir. Belki genetik hastalıkları tedavi etme e, rüyamızda gerçek olacak. Te teşekkürler. Klaus Gustavson bize yine bir sunum yapacak. Hani diğer e, şeylerde de olduğu gibi. Halka yönelik yine bir sunum geliyor şimdi. Burayı güzel anlatalım birlikte. Evet. Bu kimyasal araçların geliştirilmesi sayesinde bugün... DNA'nın ve çok farklı genom sayılarını bulabiliyoruz. Sadece okumak yeterli değil. Bunun nasıl çalıştığını anlamamız için sadece okumak yetmiyor, oradaki bilgiyi değiştirip neyi değiştirdi anlıyorsun? Aslında bir mantıktır, yani bir şey değiştiriyorsun, değiştirdiğinde ne değişiyor vücutta onu görürsen, ha demek ki bu buna yarıyormuş'' diye biliyorsun. Ya da bir rol oynuyormuş. CRISPR-Cas9 teknolojisi genetik makas deniyor bunlara kestiği için. Emmanuel Charpentier ve e, e, Doudna bunları bize sağladı. Günümüzde artık genetik bilgiyi herhangi bir organizmanın herhangi bir hücresinde değiştirebiliyoruz. Ve bu sayede o genetik materyalin e, fonksiyonunu anlayabiliyoruz. Ne işe yaradığını anlayabiliyoruz. Şimdi bunun nasıl bulduk peki bunu? Yani bu böyle bir şey mi? Nasıl yapıyoruz? Bu antik, çok geçmiş kadim bir, bir, bir, bir, bir bu durum şeyden geliyor. Bunu peki nasıl yapabiliyoruz bu DNA'yı? Bu çok antik bir bağışıklık sistemi den geliyor. Bakterilerdeki Bakterilerin bağışıklık sisteminden geliyor mikroorganizmalardaki yani ve bakterilerdeki. Biz nasıl bir virüs tarafından enfekte olabiliyorsak bakteriler de virüs, bakterilere de virüs girebiliyor. Bir virüs enfeksiyonu yaşarlarsa bir bakteri... Buradan ne yapıyorlar? Bu virüsün DNA'sı hücre içine giriyor ya, o virüsün DNA'sının bir kısmını saklıyor bu bakteriler, bir ha hatırlıyor. Burada CRISPR bölümleri var, ee, küçük küçük DNA parçaları yan yana. Şimdi bunun nasıl saklandığını anladık. Okey. Virüs DNA'sını alıyor. Bakın virüsten giren DNA'yı uçucu ekliyor ve CRISPR DNA olarak saklıyor bunu. Virüslerin DNA'sı ki bilsin. Herhalde bir daha girdiğinde ona karşı savaşmak için. Bak bu benim suçlulardan biri. Bu bana daha önce saldırdı. Onu oraya koyuyor. Hani suçlunun resmini asarsın ya onun suçlu olduğunu bilirsin. Onun gibi bu peki kendisi nasıl koruyor dedim şimdi bunları koruyabilmen için bu sakladıklarını transkript etmen lazım bir yerden okuyup bir yere yazabilmen lazım da taşıyabilmen lazım bu CRISPR'ı kopya yapıyorsun kopyalıyorsun alıyorsun ve bunu RNA'ya yapıştırıyorsun yani RNA bunu copy kısaca and the next step bir sonraki aşamada. da uh, şimdi RNA RNA ne DNA'da iki sarmalda duruyor. Ben onu koydum virüsün kısmı. Virüsün DNA'sını okuyor RNA kendini kopyalıyor. CRISPR RNA diyoruz ona işte artık CRISPR RNA geliyor. Ve bunu küçük parçalara bölmen lazım. Kopyaladın, flünün çektin. Yani fotokopisini çektin resim gibi düşün. Kağıdı küçük parçalara bölüyorsun. Ve bu parçaların her biri bir virüse ait olacak. Hepsini kopyaladın, parçalara bölüyorum. Bu, bu virüsün, bu, bu virüsün. Peki bu kesme olayı nasıl oluyor? İşte keşfettikleri, gösterdikleri she Emanuel keşfetti bunu Sharpentier. Küçük in the, in the bak tracer RNA. tracer RNA denen küçük bir RNA parçası varmış. Bunu buluyor Emanuel Sharpentier. Ve gösterdi ki bu küçük Tracer RNA'sı uzun CRISPR RNA'ya bağlanıyor. Üstteki uzun kopyaladığım benim resim ona bağlanıyor. İki tane protein daha var. Kas 9 proteini ve RNAs, e, RNAs 3 e, proteini ile birlikte ve bu sayede kesiyor. Aslında bu tracer nereden kesileceğini gösteriyor. Bu sayede ne yaptın? O kestiğin bir parçanın, yani kesebilmenin yöntemi aslında bu. Yani şu tracer RNA geldi, dedi ki burası benim kesilecek bölgem, burayı sen tut dedi. Bunu tuttun, şuraya yapıştı, tuttun. Cas9 ve RNAs 3 geldi, deden keseceğini bu sayede biliyor. Çat buradan kesti, kestiğin kısmı gördün mü? Bu kısım bir biri sahip. Şu e, sarı kısım başka bir virüsler, yeşil kısım başka bir virüsler. Tracer RNA'yı nereden kesileceğini gösteriyor. Cas9 en da ona bakarak kesiyor. Tamam. Elimizde ne oldu? Daha önce bu bakteriyi enfekte eden, saldıran bir virüsün DNA'sına ilişkin küçük küçük parçalar oldu. Önce DNA'sını almıştım, kopyaladım, RNA'dan kestim. Tamam. So now there was a piece of RNA corresponding to, to a previous infection. Peki bu küçük RNA parçası beni nasıl koruyacak? Tamam öğrendim ne olduğunu anladım ama nasıl koruyacak? Şimdi ikisi birlikte bunu cevaplamak için bir araya geldiler. Ve burada çok önemli işte keşif burada ortaya çıktı. Buldular ki Tracer RNA dediğimiz bir yıl önce bulduğu ve CRISPR RNA'sı küçük parçası kestiğimiz parça Cas9'la bir araya gelip ve moleküler bir genetik makas oluşturuyor. Yani bütün o şeyler yani bir araya geliyor demin saydıklarımız. Ve bu makaslar CRISPR parçasını kullanıp ve ve virüs DNA'sını arıyor ve bulunursa DNA'sını kesen diğer olursa çat diye kesiyor. Şimdi bir daha özetleyeyim. Burası karmaşık olmuş olabilir. Şimdi ne dedik? Virüs DNA'sı giriyor, bakteriyi enfekte ediyor. Bakterinin içinde bu DNA bir yere ekleniyor, değil mi? CRISPR DNA'sı denen. İşte o kısma CRISPR deniyor. Burası benim beni daha önce saldıranların DNA'larını sakladığım hatıra dolabım kısmım. Şimdi bu DNA'dan gelip RNA CRISPR RNA'sı tek sarmallı ya gelip oradan okuyor ve saklıyor. Oraya fotokopisini çekiyor. Orijinalini bir yere saklıyorum. Bunlar benim düşmanlarım. Düşmanları bu fotokopisini çekiyorum. Ama bütün sayfayı çektim. Sonra Tracer RNA geliyor. Nereden kesileceğini gösteriyor. Cas9'la da RNA-3 enzimi, enzim, işte, proteini gelip nereden kesiyor çıt çıt çıt kesiyor, elimde şöyle parçalar var, şu mor kısmı, DNA'nın şeysi, daha önce giren virüsün, DNA'sının parçası, sırf o virüse ait ve yanında da tracer RNA ile. Daha sonra bu tracer RNA ile Cas9 bir araya gelip bir arama bulma, arama kurtarma gibi, arama öldürme, polislik görevine giriyor. Ne yapıyor? Yeni bir, bir virüs girdi diyelim ki. Benim elimde o virüse ait şey var. Eşgal var. Eşgali bende. Yeni e, girdiğinde eğer o virüsün DNA'sı benim bakterimin içine girip benim DNA'mın içinin bir yerine kendini yerleştirdiyse, saklandıysa ve sonuçta bana zarar verecekse, problem yaratacaksa bunu nasıl anlıyorum? Kas 9 geliyor. DNA'mın üzerini taramaya başlıyor. Ve bakıyor ki şununla eşleşen bir şey var mı? Şu Eşgalle eşleşen birileri var mı? Arıyor arıyor, yok bir şey yok, kesmiyor. Ne zamanki eşleşen bir yer buluyor, aha diyor bu diyor, suçlu bulduğumuz en eşgalini. O zaman yine aynı enzimi, bakterileri kullanarak, pardon enzim diyorum, o proteini kullanarak kesiyor. Bu sayede de virüslere karşı başlık savaşma yöntemi. Of... And if there was a match where the RNA would match the DNA of the virus... ...o zaman kesiyor. Bu sayede virüsü etkisiz hale getiriyor. Bu çok büyük bir e, buluştu zaten kendi içinde. Ve burada durmadılar. Daha da devam ettiler. Bu sistemi daha basit hale getirebilirler mi acaba? Bunu merak etmişler. Şimdi burada iki tane RNA molekülleri vardı... Bir de e, bir tane proteinleri vardı. Şimdi iki tane vardı elimiz elimizde işte iki RNA parçası. Bu ikisini birleştirip guide RNA yapabilirler mi? Evet yapmışlar. Şimdi birleştirdikleri yeni guide RNA... Ee, yine Cas9 da birlikte istedikleri kısmı bulabiliyormuş. Şimdi bu sistem ne yapıyor? Virüsün DNA'sına göre arayıp bulup kesiyor. Ben acaba virüsün değil de hayır benim istediğim şu. Mesela ben belki virüsü kesmek istemiyorum da orada sıkıntı yaratan bana bir yeri kesmek istiyorum. Yani değiştirmek istediğim bir yer var. O zaman diyebiliyor muyum ben bunu? Özellikle şurayı kes. Onu yapmışlar. Evet <gülüyor> ve çalıştı. Çok basit bir araç geliştirmişler. İki parçalı bir sistem geliştirdiler. Yapay guide RNA yapabilirler mi acaba? CRISPR kısmını değiştirebilirler mi? istedikleri gibi şeye çevirebileceklerini fark ettiler. Yani eşkali arıyor ya ben, ben buna yeni eşgal veriyorum. Onu arama, bunu ara diyebiliyorum. Programlanabilir bir makine gibi bir şey geliştirmişler aslında. İstedikleri yerden kesebildikleri. Birkaç yıl sonra or half year later, he, Yarım yıl sonra, 6 ay sonra in, in Şimdi bunu Hücre içinde de şimdi Bunu moleküler olarak gösteriyorlardı Bir de yaşayan e, In vivo olarak hani laboratuvarda değil Özür dilerim yani in vitro diyorlar Laboratuvarda şey kabında değil Yaşayan in vivo Yaşayan e, DNA'larda Gösterilebilir mi? Bunu 6 ay sonra da bunu şey yapmışlar İlk çalışmalarında e, tahmin ettiklerinin yapılabildiğini gösterdiler. Ve bu her hücrede çalışabiliyor. Neden önemli? Çünkü istediğim yerden DNA'yı çekip çıkarabiliyorsam, kesebiliyorsam, o zaman hücrenin kendi işlemlerini, kendi doğal işlemlerini, şey makinalarını istediğin gibi sekansı, DNA dizilimini değiştirebilme yeteneği kazanıyorsun. Şimdi ben, kötü olan bir yer değil mi? Error, prompt, repair. Burada bir sıkıntı var. Burayı kendisi çözemiyor. Ben geliyorum burayı kestiriyorum. Kestirdikten sonra zaten hücrenin kendi Tedavi yöntemi düzeltme yöntemi gelip pat diye onu düzeltiyor. But this repair system is error prone so there will be an introduction of errors at the cut. And these errors will inactivate the genetic material there and turn genes off in many of the cases. her zamanda tedavi edemiyor diyor. O zamanda ne yapıyorlar? Oraya bir tane şey yapıyorlar. Oraya okunduğunda geri kalanını kapatacak. Yani buradan sonra kodu okuma. Orayı deaktive de edecek. Başka bir şey de koyabiliyorlar. İstedikleri şekilde değiştirebilmiş oluyorlar. Bu sayede genetik materyali. Şunu da yapabiliyorlar. E, tedavi edemediği zaman da ben gelip ona diyebiliyorum ki bak bu template'e göre, bu kalıba göre tedavi et diyebiliyorum şuradaki gibi. Bunu getirip gösterdikleri zaman vücudun doğal, vücudun doğal şeyine de kestikleri yeri o onu tamir ediyor. İstedikleri gibi tahmin ediyor. Any... Yani ne oldu? Kestim, okey. Kesebiliyorum ama yerine bir şey koyabilmenin yolu da gelip kalıbını getirip istediğimde koydurtabiliyorsun. Mesela ne için kullanabilirim? E, sickle cell anemia denen orak hücreli anemi hastalığımız var. Has i̇stediğimiz genomu değiştirebiliyoruz artık bugün. Ve the tedavi the de genetik edebiliyorsun genetik o zaman. Bir genetik, genetik hasar genetik varsa mesela orak hücreli anemi hastalığına neden olan bir genetik bu genetik olduğunu biliyoruz genetik bir hasardan ötürü oluyor bunun neresi olduğunu okuyarak öncelikle onu buluyorlar bunu yeah. CRISPR uh, CRISPR kullanarak CRISPR-Cas9'u kullanarak e, kök hücrelerde bunu değiştiriyorsun sort of bu mutasyonu değiş düzeltmiş oluyorsun bu hastalarda uh, the... Bu teknolojinin çok büyük bir gücü var ve bunu tabii, bu da şu demek oluyor, çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Evet, yani çok dikkatli kullanmamız lazım ama bir o kadar da önemli fırsatlar önümüzü açacak, dikkatli kullanırsak diye. Teşekkürler dedik. Evet. Bu şekilde de özetlemiş olduk aslında. Böylece de bu yayının sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bir sonraki Nobel yayınında e, fizyoloji veya tıp adı verilen 3. E, ödülü de e, konuşacağız. E, orada da Hepatit C'ye sanırım. Hepatit C hastalığının buluşuna alındı. Onu da yine konuşacağız. Bilimle kalın e, ve bilimlenmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.